Hortland Sanat Müzesi'ndeyiz ve Judy Chicago'nun 1969-1970'e ait Pasadena Can Kurtaranı 4. Mavi serisine bakıyoruz. Judy Chicago'nun Akşam Yemeği Partisi isimli eserini biliyorum. Gelmiş geçmiş tüm kadın sanatçılar için bir kutlama. Bu eser, sanatçının ismini Judy Garowitz'den Judy Chicago'ya değiştirmesinden hemen sonra geliyor. Bir sanatçı ve birey olarak geçirdiği evrimde farklı bir kimliğe bürünüyor ve minimalist sanat okulundan aktif olduğu zamanın sözlüğünü oluşturmaya, yani ham minimalizmden, fabrikadan, adamdan kadına geçmeye çalışıyor. Bunun bize bir şey ifade etmesini sağlamaya çalışıyor. Bu eserde dört can kurtaran simidi şeklinde desenler var. Peki bu feminist kimliği bulmayla nasıl ilişkilendirilebiliriz? Şuna bir baksanıza, pembe mor mavi. Desene bakın. 180'e 180 santimetrelik, e 180 yarı saydam kare. Bu kareyi dörde bölmüş. Bunlar da eşkenar üçgenlere bölünmüş. Tıpkı patchwork yani kırk yama gibi. Üste de dört tane can kurtaran simidi şeklinde nesneler koymuş. Burada renkler dizisi var. Mesela açık pastel mavi ve mordan koyu mora. Biraz da buzlu gibiler. Evet, plastik camın üzerindeki şeffaf renk o. Bu bir boyanın opaklığı değil, Işık ve rengin şeffaflığı. Judy Chicago bunu hem geometrik hem dişi bir biçimin şehvetini anlatmak için kullanıyor. Aynı zamanda yumuşak ve yuvarlak. Judy Chicago iki fikirden yararlanıyor. Bence o bahsettiğimiz patchwork'ün geleneksel biçimi. Hatta belki modernist çizgi çizme fikriyle oynuyor. Hemen yandaki şu kadın sanatçıya bakalım. Linda Benglis. Judy Chicago'nun sadeliği ve kullandığı geometrik ve örülmüş, sıkı ama bir o kadar da mükemmel, patlamaya hazır, Komik bir biçim olan 1973 tarihli Omega var. New Orleans'lı ve Mardi Gras yani Büyük Perhiz Zamanı gerçekleştirilen o karnaval geleneğinden gelen Linda Benglis. Dünyadan bir şey alan bir kadın. Kırılmış bacaklarda dengeyi sağlamak için alçıyla ıslatılmış bandajlar. Linda Benglis bunları düğümlemeye başlıyor. Ona göre bu organik, işlenmiş ve fiziksel. Post-minimalist bir uygulama materyali olduğu gibi görüyor. En büyük kafa tutmalarından biri de Artforum dergisinde iki sayfa çıkan fotoğrafıdır. Hala çok fikir farklılıklarına sebep olan bir fotoğraf. Minimalist arkadaşı Robert Morris'e karşı yapmış bunu. Ve bu parlak düğümler zamanında yeteri kadar ciddi olmadığı için göz ardı edilmiş. Düğümler uçarı, oynak ve feminen. Merak ediyorum bunları bir adam yapmış olsaydı ne olurdu? O zaman da uçarı ve oynak görünür müydü bilmiyorum. Bu bana aynı zamanda Stella'nın son dönemini hatırlatıyor. Ondan önce gelen ve Linda Benglis'in yaptığı şeylerinde çıkış noktası diyebiliriz. Frank Stella o dönemde Judy Chicago'ya çok daha yakın bir biçimde dengeli geometri yapıyor. Müthiş bir parça serpiştirilmiş siyah çizgiyle canlandırılmış mavi, kızılımsı mor, pembe ve parıltılı mor. Sanki Polak'la da dalga geçiyor gibi. Sanki Polak'a anaokulu simleri katmış gibi. Gerçekten de öyle. Sanatçının dediğine göre simli düğüm. Polak'ı büyük bir keşif olarak gören sanat dünyasındaki maskülenliğe ve aşırı hassaslığa bir cevap niteliğinde. Linda Benglis şöyle demişti. Onu ve imgesini aklımın bir köşesinde tutarak ama işleyerek yapmak istedim.